ocağından satır arasından herkese merhabalar evet. Bu hafta 3. haftamız hala Tanradına Savaş'tayız. <gülüyor> abi bataklığa saplandık resmen ne diyorsun ya gerçek bir e, bataklık hakikaten ama e, Ken Armstrong her videoda söylediğim üzere üzerinde bu kadar zaman harcamayı değer bir isim Evet çünkü ateist e, arkadaşlarımızın en çok özellikle daha üst seviyede bir ateizme. Ee, yaşayan arkadaşlarımız için daha fazla dikkate aldıkları bir yazar. Dünya çapında etkinliği ortada. Ee, o da bu dünya tarihinin aslında güzel bir de özetini çıkarmış. Yine manipülatif bir teknikli. Oldukça iyi bir Şimdi yazeti. biz de mecburen böldük. Çünkü gerçekten her seferinde söylediğim üzere e, tarih sıralamasını ve isimleri bizim yazarlarımızdan biri ödeye, öteye ele almış bir yazar olarak her seferinde bu hakkını geri devşiriyorum. Dolayısıyla hani bizim yazarlarımızın ya da bu konular hakkında fikir beyan etmek isteyenlerin kesinlikle üzerinde zaman harcamaları gerektiği bir kitap olduğu görüşündeyiz ki karşı kültür bölümüyle 1925'te 60'lı yıllar arasına şükürler olsun geldik. Evet. Ama tarihin o ta ilk çağlarından bugüne almış olduğu değerlendirmeyi de iyi dinlemek gerekiyor. Hatta ailelerin özellikle bence biraz dikkat alması, öğretmenlerin okuması gereken bir kitap. Din öğretmeni de okumalı, fizikçi de okumalı. Çünkü hakikaten çocuklarımızın karşımıza oturduklarında sosyal mecağe düşmüş olan basit cümlelerin arkasında var olan derinliklerin nereden kaynaklandığını anlamak için ve kavramak için önemli bir kaynak kitap olarak ifade edilebilir. Kaynağa yakın bir kitap olarak ifade edilebilir en azından. Evet. Yine kitabı Nietzsche ile başlıyor. Yani bölümümüz yine Nietzsche ile başlıyor. Her zamanki gibi. <gülüyor> Bu adamdan kurtulamıyoruz ya. bir Freud, Binici. Batı dünyası bu iki adamı modern çağda özellikle bu iki adamı kurgusu üzerine oturmuş durumda yeni bir isim çıkaramadılar. Ee, Çıkarmaları bizim... da zor gibi zaten. Zor biraz da bir ihtimal gelebilir. Bu yeni robotika kavramları üzerine çalışan bazı isimler var. Onlardan bir çıkarım olabilir veya Japonya'dan özellikle son zamanlarda çıkmaya başlayan gelen bir akımlar var belki oradan gelebilir ama Batı dünyası için bu iki isim artık kült değerler olduğunu söylenebilir yani. Tamam inşallah başlayalım. Eyvallah zaten başlangıç Nietzsche'nin tanrının ölümü innu ilan etmesinden bu yana diyerek başlıyor evet. ve modern insanlar çeşitli şekillerde kendi kültürlerinin merkezinde bir boşluğun farkına varmışlar da diyerek bir itirafla başlıyoruz bu yıllara. O itirafın devamında ben şöyle işaretlemiştim. Sen biraz daha ileriye almışsın. Ben o kısımdan sonrasını sana bırakayım. Bilimsel rasyonalizmin şaşırtıcı başarıları eski mitolojik bilincin bastırılmasıyla eline, el ele gittiğinden batılı insanlar için tanrı fikrini inanılmaz ve imkansız hale getirdi diyor. Buraya kadar zaten birebir çizmişiz. Sonrasında da Dünya birçok açıdan çok daha iyi bir yerde ve yeni seküler bir dinsellik geliştiriyorlardı. Edebiyat, sanat, cinsellik, psikanaliz, uyuşturucu ve hatta sporda yaşamlarına değer veren ve bugüne kadar konfesyonel dinler tarafından açığa çıkarılan varoluşun derin akımlarıyla ilişki kurduran aşkın bir anlam duygusu arıyorlardı. Evet, o arayışı itiraf etmesi güzel. Hippie tarihini anlatmışlar. Aynen öyle uyuşturucu, ve... Evet Uyuşturucu, Nerede akşam, orada sabah. 60'lı yıllarla beraber bizim de geçen hafta Baharat onun Mitoloji Giriş bölümünde izah ettiğimiz üzere ama günün sonunda da şey geliyorlar, böyle de yaşanmıyormuş arkadaş. Yani geçenlerde bir videomuzun altında bir yorum yapan bir arkadaşımız vardı. Ateizm taraftarıydı diye tahmin evet. ediyorum. Ama buna rağmen aile kavramı güne, gündeme geldiğinde ateizmin buna bir cevap olmadığını söyleyerek İslam'ın bu konuda en gerçekçi ve doğru yaklaşıma sunduğunu evet, söylemişti. Öyle objektif arkadaşları görünce mutlu olalım açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> bir Orada... arka sayfada 1914 45 yılları arasında Avrupa'da ve Sovyetler Birliği'nde 70 milyon insanın korkunç bir şekilde ölümüyle başlayan süreci anlatıyor. Evet. Ve detaylı anlatıyor. Roşima'yı anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı'nı anlatıyor. Dolayısıyla bizim bu e, materyalist dünyanın tamamen savaşçı yapılanmasında dinsiz bir savaşın da problem olduğunu bize anlatıyor. Onu da şunun altını çiziyor. İnsanların, i̇nsanların artık dünyayı sona erdirmek için doğaüstü bir tanrıya ihtiyacı olmadığı anlaşıldı. He çok güzel. Demek ki dinler e, muharref halleriyle dahi insan hayatında belli değerleri öyle de yani bizim için haşa seferleri çok değersizdir ama Onlarla savaşmaktansa tamamen ateist olan, ehli kitap bile olmayan bir toplulukla karşılaştığınızda onların vahşetleri ki Moğollar da aşağı yukarı görülebilir. Hoş evet. onların dini olduğu falan söylenir ama ayrı bir mevzu. Nihayetinde o vahşet, vahşeti engelleyen din olmayınca, inanç olmayınca buna bir çözüm üretmek gerektiğini beyan ediyor. Şu kısım ilginçti ben oraya okuyayım Hı. istersen. Modern bilimsel ırkçılıktan doğan holokost, 20. yüzyılın bahçe kültürü olarak adlandırılan sosyal mühendisliğin de son noktasıydı. Evet. Bilimin kendisi ölüm kampları ve orada yapılan ırkçı deneylerde derin bir biçimde yer aldı. En azından holokost, seküler bir ideolojinin herhangi bir dini Haçlı Seferi kadar ölümcül olabileceğini gösterdi. Evet. Yani barbarlık dinler kaynaklı bir şey değilmiş. Onda da kendisi İfave itiraf ediyor. Itiraf ediyor. Yani dinin ortaya koymuş olduğu ahlak öğretisini çektiğiniz anda etik anlayışla bunu dolduramadığımız artık ortada. Ben 318'e gittim. Tamam. Ee, o Sonunda şöyle bir ifade var. Ee, bu Siyonistlerin hayat biçimini anlatırken ben daha önce pek çok programda söylemiştim. İsrail'i, Yahudiler, biz yeni bir devlet kuruyoruz dediklerinde Yahudiler bile bu duruma inanmamışlardı. Çünkü bütün dünyada ee, Tanrı'nın onları zaten sürgün ettiğini ve böyle yaşamaları gerektiğini söylüyorlardı ki halkıyla beraber Amerika'ya göç ederek yok olmadan son anda kurtulan Teitelbaum Holokost'un tüm sorumluluğunu Yahudi halkının büyük bir kısmını dünya yaratıldığından bu yana görülmemiş rezil bir sapkınlığa cezbeden Siyonistlerin büyük günahlarına yükledi ve Tanrı'nın öfkeli bir şekilde tepki göstermesi hiç şaşırtıcı değildi diyor. Yani Yahudilerin bu Filistinliler yapmış olduğu zulümleri bayağı detaylı ele alıyor bu arada. Dolayısıyla Yahudilerin Tanrı'yı kullanarak bu işi yaptıklarını anlatıyor ve uzun bir sürede bunun üzerinde ifadeler devam ediyor. Ben oradan 328'e gittim. O Tabii. bütün söylemi topluyor çünkü orada. Diyor ki Kotler öğrencilerin bütün dünyayı varoluş içinde tuttuğuna inanıyordu. Tanrı gökleri ve yeri sadece insanlar Tevrat'ı çalışabilsin diye yarattı. Ancak Yahudi halkı gece gündüz kutsal kanunu çalışırsa ilahi misyonunu yerine getirebilecekti. Dururlarsa evren derhal yok edilir. Bu tamamen imha edilmeye çok yaklaşmaktan neşet eden bir dindarlıktı. Buradan o Filistinli halkı, Müslüman halkı, Arap halkını Nasıl büyük bir eziyete sürüklediğini ama burada şeyi kaçırıyor işte manipülatif tarafı o. Aslında anlamdan şu çıkıyor. Muharref olan Tevrat dahi Yahudilerin bu devleti kurmasına engelken kendi içlerinden çıkmış olan bir grubun bu Tevrat'taki, Muharref Tevrat'taki ifadeleri kendilerince yeniden yorumlayıp bir savaş mekanizmasına dönüştürmelerini anlatıyor ve buna kökten diyor. Evet, özellikle Siyonizm Heh, adı altında. Komik olan tarafların bir tanesi bu çünkü ilerleyen dönemde İran'la ilgili olan meselede de aynı durumu ele alacak. Dolayısıyla aslında bu kitapta şunu görüyoruz biz, dine ihtiyacı olan ateistlerin, kendi hayatlarındaki mutlulukları için kendi vicdanlarını tatmin için bir manada ya görüyor musun işte dindarlar neler yapıyorlar bak Yahudiler Yahudiler Araplara neler yaptı derken şunu burada yazıyor ama yani bu bunu yapan Yahudiler Tevrat'ın muarif halindeki halini de muarif etmiş adamlar. Yani üstüne üstlük tekrardan bu işi bambaşka bir rezalete çekmişler. E bunu anlattığınız yerde Tutup e, buradan dahi çıkıp yola çıkarak Yahudiliğin muharef haline dahi siz bunu din uğrunda yapıyorsun diyemezsiniz. Çünkü dindarlık kavramı bütün dinlerde bir başka insanı öldürmeyi hep kötü görür, hep yanlış görür. E, sonra günün birinde Haçlı seferleri için papalık tutup kendi dünyevi menfaatlerini kullanarak bunu yaparken kendine bir yorum çıkartırsa... Bu o kişiyi, o dönemi, o devleti ya da o kimse onu ilgilendirir. Siz burada dinin kurumsal haline baktığınız zaman şu anki haliyle bile e, tek din İslam'dır. Ama Hristiyanlık'ta, Yahudi'de, Hinduizm'de, Şintoizm'de bütün bunlara geldiğinizde hiçbirinde insan öldürmenin doğru bir şey olmadığını göreceksiniz. Ki ileride zaten Mısır konusunda kendisi de bunları söylüyor. Evet. Dolayısıyla işte buradan kökten dincilik çıkmaz Bunda mantalizm olarak uzun yıllar ifade edilmiş bir anlama çıkmaz. Çünkü bu beyannamenin çıkabilmesi için o kökten dinciliğin, dinin kökünde bir ibare bulması lazım. Zaten kelimeyi özellikle böyle seçiyor adam Kökten dinci diye. Yani dinin kökünde vahşet vardırı kafaya kazımaya çalışıyor. Hayır. Bu dinin kökünde yok. Siz sonradan bir aşılama yapmaya çalışıyorsunuz. Ve o aşı şeye benziyor. Yani armut ağacınınla bir başka meyveyi almaya çalışmaya benziyor. Alabilir misiniz? Evet. Aynı ağaç gibi olabiliyor mu? Hayır. Hayır. 337'de ne var sende? 337 bu evanjelikleri anlatırken aynı karşılığı bu sefer Hristiyanlar da ele alıyor. Diyor ki: "Yeni nesil evanjeliklerin yönettiği yeni örgütler ve ağlar kurmaya başladılar. 1930'da Amerika Birleşik Devletleri'nde en az 50 kökten dinci İncil Koleji vardı." Büyük Buhran döneminde 26 tane dağ kuruldu ve Illinois'teki köktendirici Wiet'ın College, Amerika Birleşik Devletleri'nde en hızlı büyüyen sosyal bilimler üniversitesiydi deyip oradaki anlayışa şuna çeviriyor sayfa sonunda seküler üniversiteleri istila ettiğine inandığı ateizme karşı savaşmaya hazırlanırken inançlarını korumalarını yardım edecek güvenli bir okul kurmak istiyordu. Yani öğrencilere sosyal bilimlerin yanında Sağa Hristiyanlığı öğretildi. Herkes her dönem en az bir İncil ders almak, şapel'e katılmak ve giyinme, sosyal etkileşim ve flört gibi güçlü kuralların hakim olduğu Hristiyan bir yaşam biçimini olmaktan mümkün e, yükümlüydü. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde 1925'te ve 60'a doğru giderken hızla artan ateistik anlayışa karşılık, evangeliklerin gelip ama bu sefer gelen nevanciliklerin dindar bir hayat isterken yine dışarıdan bir aşılama metoduyla Armageddon gibi savaşırsak dünyaya Tanrı'nın oğlu gelir anlayışını ortaya koymuş olmasını yine eski geçiyor manipülatif bir yazış olarak. Ama bir hakikati gösteriyor ki Amerikan halkı aynı tarihlerde hızlı bir biçimde dindarlıktan uzaklaştığını ve bunun ailenin köklerini ortadan kaldıracağını beyan ediyor. E cevap verir adam bulamazsanız da sonuç bu oluyor. Hani bugün benim söylediğim gibi eğer siz bugünkü ateist, deist, agnostik gençlere cami kürsüsünden Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle cevap vermeye kalkarsanız o zaman sokakta iş yapan adamlar kalmazsa ki tevhit hocanın ana amacı budur o zaman ehli sünnet ve cemaat anlayışı dışında gelecek olan her türlü saldırgan fiil. Bak dikkat et bizde de şu anda dayeş gibi, eşit gibi bunların uzantıları olan Selefi, sözde Selefi, özde Vahabi olan o vahşi anlayış bugün gençlerimizde niye karşılık buluyor? Çünkü deist ateisti şu anda kendine çekmeye çalışan ana grup akımlarının başında bunlar geliyorlar. Ve maalesef onların başlangıcında yani Mısır'ı anlatırken e net bir şekilde veriyor, çok, seceresiyle çok, veriyor. Çok, çok, çok. Sayfa 340'a gidiyorum. Sende arada bir şey var mı? Sadece şu son kısmı okuyayım o evangelistlerle ha, evet. ilgili. Bu Bob Jones Üniversitesi'nde özel bir bölüm açılıyor sanırım. Sonda... Öğrenciler ve personel bu düşmanlıkların saldırılarından inançlarını korumak için dünyadan çekildiler. Bob Jones'un oğluna göre. Bu ayrım temel bir tanıklık ve şahitliğin temelini ve zeminini oluşturuyordu. Bu inanç kalesinden öğrenciler inancın düşmanlarına saldırarak İncil'le ilgili yetki ve yanılmazlığı militan bir şekilde savunacaklardı. Evet. İşte o militanlaşma, kökten dincilik hareketinin kökeni bütün ülkelerde görülmüş. Evet. Şimdi bizim ülkemizde de benzerleri görülüyor. E, çünkü orada bu Amerikan kökten dinciliğinde, Hristiyan kökten dinciliği için veya Yahudi Siyonizm veya diye. şu ifadesi var. Kökten dinciler yeni birleşmiş milletlere, eski milletler cemiyetine sahip oldukları kadar negatif bir bakış açısıyla bakıyorlardı. Evet. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Durum çok değişmiyor. E, dünyayı Deccal'in diktatörlüğüne ve ardından gelen tribulation'a hazırlayacaktı. Dünya barışı olamazdı. Dolayısıyla bugün aslında e, camideki imamın, kürsüdeki vaizin medresede okuyan talebenin sırtındaki sorumluluğun ne olduğunun bilincinde değiller. Acı olan taraf bu. Maalesef. 343'te ben şuradan başlayayım. Sen Buyur. devamını getirirsin. Müslümanlar henüz bir kökten dinci hareket üretmemişti. Çünkü modernleşme süreci henüz yeterince gelişmiş değildi. Modernleşmeyle kökten dincilik arasındaki çatışmayı hep ön plana taşımaya çalışıyor da. Halbuki kökten dinciler çok da modern yaşayan insanlar. Yani kendilerine ait bir modernite anlayışları var. Yani şu modernite meselesini biz satırısın başka bölümünde ele almıştık. Onu incelerse dostlarımız daha net göreceklerdir. Modernite bu şekliyle aslında kökten dincilerin, bugün selifi ve vahabilerin daha çok merkezinde olan bir şey. Yani en son Mevrihatla Cadılar Bayramı kutlaması gördükten sonra bu söylemimizde ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha <gülüyor> görmüş oldum yani. Mesela orada şu var, Protestan kökten dincilik dini bir hareket olarak da başarısız olmuştu nitekim. İncil'in son derece seçilmiş bölümlerinin literal okumaları onları modernitenin tanrısız, soykırımsal eğilimlerini kendilerine katmaya teşvik etmiştir. Hakikatse o zaman kökten dincilerinin ortaya koyduğu bu değerlerin de karşısında o özünü yaşamak isteyen inanç liderlerinin de varlığı yatsınamaz ki ondan sonra İslam dünyasında işte <gülüyor> Mısır hadisesine gidiyor. Ve burada garip olan bir şey, kitabın sonuna kadar... Mısır merkezli ve İran evet. merkezli bir dene anlayış, din anlatısı var. Çünkü ha. Sünni ve Şii bölümünde evet. körüklemeye çalışıyor. Bunu görüyor. O zaman bizim de e, gerek yapacağımız önümüzdeki çalışmalarda gerekse bütün minvalde Mısır ve İran meselesinde atıfta bulunmuş olan bu noktaları bir kez daha ele almamızda fayda olacak. Belki doğu medeniyet düşüncesini ele alırken. Evet. Çünkü 346'da şey var. En başından Benna, Afgani, Abduh ve Rıza'nın Selefi reform hareketlerine olan borcunu ortaya koyan altı esasa dayanan bir program hazırlamışlardı." diyor. Şimdi o altı esas ele aldığımız zaman, çünkü genç kardeşimizden bazıları da soruyorlar, ''Bu Mısır'daki el Müslüman kardeşler ne düşünüyorsunuz?'' diye. Bak bu altı esasa bakınca konu çözülüyor. 1- Kur'an'ın çağın ruhuna uygun yorumlanması. Çağın ruhuna göre Kur'an-ı Kerim'i yorumlamazsınız, çağın ihtiyaçları vardır. Kur'an-ı bu cevabı verirsiniz. Ama Kur'an'ın çağa göre yorumlaması değildir bu. Çağ bir şey talep eder, Kur'an bir cevap verir. Burada Müslüman kardeşlerinin kullandığı çok ince yine manipülasyondan da öte bir cümle oynaması var. İki, İslam ülkelerinin birliği. E zaten bu her zaman vardı ki. Bu sizin istediğiniz tarzda birlik olabilir mi? Evet, çünkü bahsi geçen isimlerin de Kusura bakmayın ama ekseriyetiyle Osmanlı'nın düşmanı gibi insanlar olduğunda onu unutmamak ve altını evet. çizmek lazım. 3. Yaşam standartlarının yükseltilmesi ve sosyal adalet ve düzenin sağlanması. Bu İslam'da bu zaten İslam'da olan bir şey. Olan bir şey. Ce 4. Cehalet ve yoksullukla mücadele. Ha burada anlıyoruz ki işte burada siyasal İslam dedikleri yer tam da burası. Çünkü cehalet İslam'ın içinde olabilecek bir şey değil. İslam bunun mücadelesini zaten başında vermiştir. O, yapanlar cehaletten kurtulur, yapmayan cahil kalır. Dolayısıyla burada e, Müslüman kardeşlerin siyasi projeksiyonları ortaya koydukları yerlerde çok haklı olup ezilmiş yerleri var. Ama işin kökenine indiğiniz zaman verdikleri mücadelenin içerisinde de ciddi anlamda o hakikat erbabının da kalbini kırdıklarını unutmak lazım ki 5 evet. Müslüman topraklarının yabancı hakimiyetinden kurtulması. Yabancı hakimiyetine izin verilen süreçte ne yaptınız diye sorarlar adama. Altı İslami barış ve kardeşliğin dünya çapında yaygınlaştırılması. Ya bunlar sanki Osmanlı döneminde ya da e, Abbasilerin son döneminde sanki bunlar hiç konuşulmamış. ilk defa bu ülkeler beyan edilmiş gibi ifade edilen akılcı düşünce biçimi ki... Müslüman kardeşinin ortak özelliği akılcı bir anlayıştır. Yani birçok yerde ben şunu söylerken insanlar çok kızdılar ama bakın Mursi'nin idamı gidi sürecini hiç kimse onaylamaz. Ama Mursi'nin şu özelliğinde bu millet bilmiyor. Hazreti Zeynep annemizin türbesinin önünden geçerken buyurun burayı da ziyaret etmez misiniz denildiğinde ayak girmeye kalktığında o türbeye lütfen ayak çıkartın dediğinde ne var ki ya burada yatan kim demiş bir adamdır. Dolayısıyla biraz Müslüman kardeşleri yanaşmış olan her zatın Ehlibeyt, Asabi ikramı orada vermiş olan büyük mücadelenin büyük yıldızlarını hiçe sayıp kendilerinin de çok kibirli adamlar olduklarını unutmamak lazım. Yani çünkü bizim ülkemizde de onların gölgelerinden isimler var karşımızda görüyoruz. Aynı kibri de, onlarda da görüyoruz ama. Onu da söylemedi. Ha tabii sonra çıkıp Anadolu irfanı diye milleti böyle okşamaya çalışmak yetmez. Senin hayatın biliniyor çünkü nasıl bir hayat yaşadığın. Olayın patladığı nokta zaten orası değil orası. mi? Orası. Mursi orada patladı. Ceza orada kesildi. Artık sana Ahmet mi derler, Mehmet mi derler oradan yedi, bu Biri iftira atar. Fark etmez kardeşim. Sen Hz. Zeynep'e böyle bir edepsizlik ettiysen... Bunun cezasını bir yerden çekeceksin. Humeyni'ye geçiyoruz oradan İran meselesine ki yine aynı problemi yaşıyoruz. Sanki ben biraz atlamış olabilirim. Evet, ben arada İran kısımlarına şey yaptım. Zaten. Şöyle bir durum var yani İran'da yaşanmış olayın İslam'ın kendisiyle olan yakın ilişkisini kurmak biraz mantıklıdır ama biraz da mantıksızdır. Mantıklılık tarafı önemli bir İslam ülkesi olması. Nüfus itibariyle ve coğrafya ve tarihi itibariyle ama... Hümeyni'nin kitabı yayınlandığı dönemde İngilizler Şah Rıza'yı, Almanya eğilimleri yüzünden tahttan çekilmeye zorladılar derken, bu Hümeyni'nin geri sürecinde Batı'nın verdiği mücadeleyi de unutmamak gerekir. Yani Hümeyni Batı'ya rağmen gelmiş bir adam değildir. Batı'nın destekleriyle oraya gelmiş olan bir adamdır. Dolayısıyla Şia bizim e, Ehl-i Sünnet anlayışıyla aslında e, farklılıkları var. Ama bu farklılıklar ve hataları var, yanlışları var ve onlar da tek parça değil. 75-76 parçaya bölünmüşler. Hz. Ebubekir Hazreti Ebu Hz. Ömer Efendimiz'e zaten hakaret ediyorsan dinden çıkıyorsun. Hz. Ayşe'ye hakaret ediyorsan dinden çıkıyorsun. Şüphe götürmez. Bunları konuşmaya hakkı yok insanların, bu, bu tarz insanların. Ama Hümeyni'yi dediğiniz adamı da tutup, aa müthiş bir herifti diye bu ülkeyi de pazarladınız mı? Evet. Bu ülkenin çocukları da zamanda yediler mi? Evet. Çünkü okuma kültürü o gün de yoktu, bugün de yok. Maalesef. Yani Ve ne yazık ki Hümeyni'nin, Mısır'ın yaşam biçimini ben bugün Karen Armstrong'dan okuyor olmam, bu ülkedeki zevatın da tembelliğine delildir. Seferberliğe geliyor 1960'lı yıllar ee, ve bu sefer diyor ki işte tam da senin dediğin gibi Avrupa'da ve Amerika'da gençler sokaklara çıkıp ailelerinin modern değerler sistemine karşı isyan ettiler. Ama bu isyan... Beklenildiği gibi inanç biçiminde değildi, daha çok meditatif biçimdeydi ki onun ifadesi şöyle geliyor. Çoğunun kurumsal inanç veya tek tanrılı dinlerin otoriter yapıları için çok az zamanları vardı. Bunun yerine Katmandu'ya gittiler ya da doğunun meditatif veya mistik tekniklerinde teselli bulmaya çalıştılar. İşte meditasyonun Amerika Birleşik Devletleri'nde giriş yaptığı tarih bu. Yoga'nın giriş yaptığı tarih bu. Ee, çok da uzak bir geçmişi yok aslında yok yok çok çok yeni yani ondan önce hiç böyle aman aman hiç kimsenin bilmediği bir şey bu tarihlerde insanların inanç arayışını gerçekten yoga ve meditasyon doldurmaya başlıyor ki bugün de Amerika'da aslında en çok din en büyük din yoga ve meditasyon olduğunu söyleyebiliriz orada siyasetle ilgili ilginç bir pasaj gözüme çarptı 367'de Modern dünyada siyaset artık tamamen elitist bir uğraş olamayacağından, hmm. ideolojinin halkın bir bütün olarak desteği, desteğini kazanmak için ortalama bir zeka tarafından kavranacak kadar basit olması gerekir. Heh. Önemli olan bazı grupların ideolojiyi asla anlayamayacakları inancıdır. Çünkü yanlış bilinç tarafından enfekte olmuşlardır. Evet. Burada halka ayırmasından mı bahsedeyim? <gülüyor> <gülüyor> Tüm dinleri ideoloji olarak göstermesinden mi bahsedeyim? Dini ideoloji olarak kullanmaya gayret edenler batı yanlısı olan insanlardır. Yani Kim? dini bir ideoloji olarak görmek batı yanlısı olmanın bir sonucudur. Özellikle sonrasında tarihsel olarak bundan bahsediyor. Sen de aynı yerleri almışsın evet. zaten. Suriyeli Alim Zeki El-Arsusi'den bahsediyor. Arapların dünyaya İslam'ı verdiği gerçekliğine dayanmak yerine tarihçiler maddi kültüre yaptıkları katkıya vurgu yapmalıydı. Örneğin, işte deyip alfabeden filan bahsediyor ve diyor ki sonunda İslam öncesi Arap uygarlığının cahiliye diye adlandırılarak Müslüman tarihçiler tarafından atılmasının çok acı olduğunu savundu. Yasin el Hafiz yalnızca egemen sınıfların görüşlerini yansıtan <gülüyor> İslam tarihi kaynaklarının güvenilirliği hakkında şüphe uyandırdı. Ölü ve uzak geçmişin yanlış hatıraları üzerine modern bir ideolojiyi inşa etmek anlamsız ve imkansız işte burada Arap milliyetçiliğini bir kez daha gıdıklama çabası. Bizde Türk milliyetçiliği, Kürt milliyetçiliğini yaptıkları gibi. Tarihselcilerin de ortaya çıkışı buradan başlıyor. En büyük etkinliklerini ya da en çok yayın verdikleri dönem diyebiliriz. Çünkü bir arka sayfada şu var. Ebul Ala el-Mevdudi'nin çalışmalarımızsa da yayılmaya başlandı. Medudi İslam'ın yok olmak üzere olmasından korktu diyor. İşte burada alimin garabeti başlar, Mevdudinin yaptığı hatalardan biridir bu. Bizler İslam'ı koruyamayız. İslam'ı Rabbimiz kurur. Biz kendimizi kendi nefsimizden ancak koruyabiliriz. Ve o İslam'ı koruyan Rabbimizin bize emrettiği biçimde yaşarken cemaati İslami'nin tamamı o mücadelenin içerisinde kendine hangi noktalar varsa o noktada görevi otomatik olarak bulacaktır. Ee, ve burada hep Müslüman kardeşlerde bu tavrı görürler, görürüz. Sanki dini kurtaran, sanki dinin önderleri, sanki dini ben koruyamam, ben dini yaşarım. Yaşarken verdiğim mücadele onu koruyan Rabbimin şemsiyesi altında tabiri caizse olmama vesile olur inşallah. i̇nşallah. Bu nedenle İslam'ın karmaşık mitoslarını ve maneviyatını logosa, işte mitolojiyi, pragmatik aktivizme ikna etmeye ve yönlendirmeye yönelik mantıklı bir söylem haline getirmeye çalışıyordu. Yani birileri dünyada İslam'ın yayılması adına verilecek mücadelenin siyasal değil, dikkat, politik merkezi olmasına birilerini inandırmaya başlamıştı. Yani sürekli avı başlatılması için bir gereklilikti. Sazanlar toplanacaktı. Hani dostlar düşmanları inşallah konuşursak Mısır'ı konuşunca bu adamların daha fazla etine kemiğine girmek gerekecek. Ee, ruhlarında bir yolculuk yapmaya ihtiyacımız olacak. Çünkü şunu göreceğiz. Bu adamlar siyasetle uğraşmıyor. Bu adamlar politikayla uğraşıyor. Ki onun kanıtını da hemen yan sayfada veriyor. Locke, Kant ve Amerika'nın kurucu babaları mezarlarında ters dönecekti. Evet. Fakat gerçekte Mevdudi herhangi bir modern kadar özgürlük tutkunuydu ve bir İslami kurtuluş teolojisi öneriyordu. Tanrı tek başına egemen olduğu için hiç kimse başka bir insandan emir almakla yükümlü değildi. Tanrı'nın iradesine göre, yani Kur'an ve Sünnet'te açıklandığı üzere yönetmeyi reddeden hiçbir hükümdar tebasının itaatini talep edemezdi. Böyle bir durumda devrim sadece bir hak değil, bir görevdi. <gülüyor> ya mesela burada işte Seyit Kutup'un Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kariyerini dört aşamada görmesi, evet, orası... bu dört aşamayı ele almış olması oldukça enteresandır Çünkü bu hep Siyasal İslam değil, politik İslam'ın bir parçası olmuştur. Diyor ki işte birinci plan Mekke cahiliyesine karşı, ikinci plan Medine'ye geçiş, üç plan, dört en son devlet kuruluşu. Yani peygamberin İslam devletinin kurması. Kutup bugünün Müslümanlarını kendi çağlarının cahiliyesini reddetmeleri ve ondan çekilerek sap Müslüman bir çevrilmiş bölge yaratmaları çağrısında bulundu. İşte sizin bu çağrınız İslam dünyasının bölünmesine vesile oldu. Asr-ı Saadet'i böyle tarif edersen zaten din eşittir terör haline gelir. Ha, şimdi Mekke, Medine dönemi, hicret, İslam devleti kurulmuş konu kapanmış ki biz bir kez daha Mekke'yi yaşayabilmemiz için o putperest toplum bunlar putperest. Bunlar tavgutları var. İşte bunu başlattığın yer sensin. Aynen, Sen aynen. bu niyette olmasan bile sensin. Çünkü sen o tarihsel metaforu önüne bir daha koyarken onun kendi nefsinle olan mücadelerinin dışına çıkarıp sosyolojik bir iklime konumlandırmaya çalışıyorsun. Ki işte bunun adına ben siyasal islam bile diyemiyorum, politik islam diyorum. Çünkü, çünkü, çünkü siyaset çok komik. bir bilim dalı, politik bir sahtekarlık. O dördüncü aşamada yani kendisine çıkış yolu olarak gösterdiği yerde şurası. Programın dördüncü ve son aşamasında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye karşı önce Mekke ticaret kervanlarına küçük çaplı evet. baskınlar ardından Mekke ordusuna karşı saldırılara devam etmek suretiyle bir süre silahlı mücadele başlattı. Gezerden evet. işin sonu oraya geliyor. Müslümanları diğer insanlara ulaşmada diyor yazar. Dinlerini anlayışla kullanmaları için teşvik etmiştir. Ey insanlar sizi bir erkekten ve bir kadından yarattık. Ve birbirlerinizi tanıyasınız diye sizleri milletleri ve kabilelere ayırdık deyip Seyyid Kutub'a İslam'ı anlatıyor yazar. Aynen öyle. Çok da güzel Çok bir da tatlı reddiye yapmış. anlatıyor Ve reddiyesini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a veda, veda hacından veriyor. veriyor. Ee, Kutub'un dışlama ve ayrılık görüşü bu kabul edilebilir. Hoşgörüye karşı geliyor. Yani Keren Armstrong'un Resul-i bir Aleyhisselatü Vesselam bir ateist olarak anladığı kadar e, Seyyid Kutub'un ee, anlamak istemediğini ifade ediyorum. Ama Seyit Kutub'un verdiği mücadelenin içerisinde haklılık paylarını ve o dönemin Mısır halkını kurtarma çabasını da yatsımıyorum. Ama bu insanların da o dönemin içerisinde bunu söylediğim zaman kızabilirsiniz ama ciddiyetle entelektüel olmasınlar ama derinlikte alimler olmadığını ne yazık ki göremiyor bu millet. Bu millet bu isimleri çok büyük zannediyor. Acınız tarafı o. Derinlikleri olmayan, günü kurtarmaya çalışan insanlar, Rıza, Afgan, ondan sonra gelmiş olan Seyit Kutuplar, Mevludiler, bu isimler derinlikleri olmayan aktivasyon adamları. Biraz da sanki kendi çektikleri çilelerden dolayı daha protest bir yaklaşım. İşte hakkımızları burada. Yani bu insanların Müslüman oluşlarına karşı Mısır hükümetinin takındığı tavır müthiş bir zulümat. Ama bu zulüm karşı verilecek cevabın gereklilikleri ve derinlilikleri ne yazık ki bu adamlarda olmayınca iş politik mücadeleye dönüşür. İşin komik tarafı Armstrong'un verdiği cevapta klasik siyer kitapları. Yani herkes ulaşabileceği şeyler. O zaman işte benim dediğim ve laf ortaya çıkıyor. Resul-i Kibre Aleyhisselatü Vesselam'ı hakkıyla tanımaktan çok onu normal bir insan gibi görme eğiliminde bulunanlar günün sonunda kaçarsız bir şekilde... Yoldan çıkıyorlar. Ana yoldan çıkmış olmuyorlar ama e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o çizdiği, çizilmiş yolun mihmandarlığını yok sayınca ya da görmezden gelince ya da normalleştirince ana yoldan sapmış oluyorlar. Dolayısıyla burada işte bu sefer karşılığına bir İran meselesi çıkıyor. 393. sayfada karşımıza ve uzun sayfalar boyunca evet. bu ele alınıyor. Ve İran'la Şii arasındaki bağları koparmayı çok istiyordu. Kim? Şah. 1970'te İslami takvimi kaldırıyor ve ertesi yıl Pers monarjisinin 2500. yıl dönümünü almak için Pers'e polis de cömert kutlamalar yapıyor. Yani Batı, Doğu dünyasında, Mısır'da, İran'da, Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni döneminde bu tarz baskılarla hayatı başlatmaya çalışıyor. <gülüyor> Baskılar karşısında ayağa kalkacak adamların önderleri ise konuyu Tam almaları gerektiği yerden ele alamıyorlar. Problem de buradan başlıyor. Ve ne yazık ki burada benim üzüldüğüm şey sanki İslam dünyasındaki kökten dinci grupların sadece İran ve Mısır'ın vesilesiyle ortaya çıktığını ele alıp hakikati gözden kaçırmış olmaları ya da kaçırmak istemelerine vesile olmaları oldukça enteresan. Çünkü mesela benim dikkatimi çeken Armstrong bu kadar delilli çalışmış olduğu kitapta Vahabilere yer vermiyor. Benim ilgimi çekmiştir. Yani İran Şiasına bu kadar giriyorsunuz. Mısır'daki Müslüman kardeşleri bu kadar iyi analiz etmeye çalışıyorsunuz manipülatif de olsa. Ama nerede bizim Vahabiler? Bir, Türkiye Cumhuriyeti de yok içinde. İki. evet Türkiye Cumhuriyeti'nin olmaması editöryel bir seçim midir değil midir? Bir de orası onun yabancı kaynağa bakmamız lazım. 420, buyurun. Vahabiler konusunda da örnekleminin Mısır'la sınırladığı için belki o kadar şey yapmamıştır. Bazı Çünkü... yerlerde Vahabilerle çatışıyor diyor, bazı yerlerde anlaşıyor diyorlar ama işte o biraz üstü örtülü tam şeye girmiyor. Mesela Şerif Hüseyin'e falan meselesine hiç girmiyor. Evet. Hiç girmiyor. Burada ben biraz atlayacağım dostlarımıza. Belki o işaret dediğimiz yerleri bu dostlar düşmanlar meselesinde biraz daha ele alabiliriz. Çünkü çok bu Mısır ve İran meselesine çok boğulmuş. Biraz daha sonlara gidelim. Fazlasıyla bölümüne. ayrıntılı incelemiş. Çok, oldukça çok. 79'da 99'lu yıllar arasına geliyor. Çünkü 2000'li yıllar milenyum artık. Özellikle ele almamış olabilir. Bence bir yorum yapmış olayım. Kökten dinci fetih, rekonkista, dinin harcanacak bir güçten başka bir şey olmadığını göstermişti. İran devriminden sonra kızgın bir Amerikalı hükümet görevlisinin sorduğu gibi artık dini kim ciddiye alsın ki diye sormak artık mümkün değildi. Kökten dinciler inancı gölgelerden çıkardı ve modern toplumda büyük bir seçmen kitlesine hitap edebileceğini gösterdi. Yani, DAEŞ gibi, efendim, Haçlı Şabi gibi, Müslüman el-Kaide el gibi örgütlerin 79'lu yıllardan başlayan süreçte atılmış temellerinin de Batı tarafından atıldığına dair pek çok söylemin karşılığını Keren Armstrong'un dilinden duymak Gayet güzel. Yani e, bu İslam'ın içinde olmayan değerlerle terörize olmuş grupların varlığının tek sebebi yine Batı dünyası. Evet. Gerek dolaylı yöntemlerle gerekse doğrudan evet, kendi evlerinde. Evet. Yani yerleriyle... bunun dayışını, Amerikan köpeği olduğunu artık bilmeyen yok. Bu Selefi Vahabilerin, Türkiye'deki bu YouTuberların Amerikan köpeği olduğunu söylemek gayet kolay ve basit. Bırakın efendim yok böyle çok Müslümanlar Müslümanlarmış, sakat uzatırlarmış da. Efendim, çok iyi bilirlermiş, doğruyla yanlış ayırlarmış, tekfir ederlermiş. Gerçekten Amerikan köpekliğinin izleri suratlarından akıyor. Selam Faraj'ın yazdığı bir inceleme yazısında, ''Sedat'ın katillerinin motivasyonu hakkında bazı bilgiler edinebiliriz.'' diyerek, El-Farize El-Gaybe ihmal edilmiş görev Aralık 81'deki suikastten sonra yayınlanıyor. Müslümanlar için harekete geçmenin vakti gelmedi mi diye Tanrı öfkeyle soruyor. 1400 yıldan sonra ne kadar sabırsızlanmalıdır. Bu nedenle Müslümanlar Allah'ın iradesini yerine getirmek için her akla yatkın çabayı göstermelidir deyip cihadın Müslümanların bir ihmal edilmiş görevi olduğu beyan ederek Mısır'da bu hareket başlıyor. Tabii bu hareketin içinde olmayan isimler de elbette hapse atılıyor ama hakikat cihadın esası olan insanın kendiyle olan mücadelesinden de Kenan Armstrong zaman zaman bahsediyor. Ama aynı şeyi yani hakkını vermek lazım. Yahudilerin Filistin'e karşı yapmaları sonucunda oluşan Hamas örgütünün de yapısını anlatıyor. Hamas'ı zaman zaman izleyicilerimiz sormuşlar. Evet. 52 parça. Neresinden tutalım? Bir tarafı var ki Amerikan ajanı, siyah ajanı. Bir tarafı var ki ne kadar çok Yahudi öldürürsek o kadar başarılı oluruz diyen. Bir tarafı var hakikaten mecburen orada. Yani yine önderinin derinliği olmayan insanlar. Haklıyla haksızın bir araya evet. karıştı. Bir yerden sonra silah kimdeyse siz onunla beraber mücadele etmek zorunda kalırsınız. Ama önderlerin derinliğini kaybettiği ülkelerde bunlar artık çok normal şeylerdir. Çünkü önderlerinin derinliği yok. Maalesef ki öyle. Çünkü önder kalmadı aslında. Yani bu bambaşka bir konu da. Evet bambaşka bir konu ama burada en önemli hadis şu. Onları anladıkları dilden konuşunuz. Yani karşına bir fizikçi geldiği zaman onu fizikle konuşabiliyor musun? Biyolog geldi piyolojiyle konuşuyor. Matematik matematikte ama sen her gelen adama ezberlediğin hadis ve ayetlerden konuşuyorsan derinliğin yoktur. Yani sen bugün kürsüye çıkan bir adam olarak sanattan, bilimden, tasavvuftan, ilimden hakkıyla haberdar... Hatta bu konuda çıkıp kürsüye bir, bir buçuk saat ders verebilecek kadar ilim sahibi olmak zorundasın. Bu derinlik olmazsa sen de ya reflektif hareketler vermeye mecbur kalırsın. Neye benzer biliyor musun? Şoförlüğe. Üç tip şoför var. İşte adama bağırırsın ya arkadan kasaptan bağladığın ehliyeti. İkinci tip normal sürücü. Üçüncü tip adam. Uzman sürücü. Yani işte... Arabayı karda da kullanır, yağmurda da kullanır, lastik kabak demez, hareketi bilir, tutmayı bilir, tutuşu bilir, profesyonel sürücü. Müslüman olmak bir kimliktir. Yani bize bir araca binerek Rabbul Alemi'ni yapacağımız yolculuk için verilmiş bir ruhsattır. Ama şoförler, çok iyi şoförler var, uzman, işte özel şoförlük yapıyorlar veya alel, alel şoförler veya Trafiğe çıktığında trafiği mahveden şoförler. Hepsi şoför mü? Kanun Hep önünde hepsi şoför. Efendim ben artık sona gideceğim. Evet. E, yaklaşık 45 dakikamızın sonuna gelirken... E, ...şöyle bir ifadeyle bitirebilirim. Kökten dincilik savunma durumunda olan bir inançtır. Yakın bir yok oluşu bekler. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde. Yahudi köktenciler... ...Siyonist ya da Ultra Ortodoks olsun... Soykırım'ın ve antisemitik felaket korkularının hayaletiyle yaşıyorlar. Yani Yahudi'nin yapmış oldukları bu sürecin de günün sonunda kendi hayatlarını berbat edeceğine dair bir süreçle yine bitiyor. Ama ee, Allah'a şükür bitti kitabımız. Ama 3 bölümde ele almak belki hem ateist arkadaşlarımız için birer güzel bir örnek. Hem de bizim böyle dibine kadar işlemiş olduğumuz bir konu haline evet. geldi. Artık Haft haftaya daha böyle... Haftaya evet, kişisel gelişime <gülüyor> geçeceğiz. Seni yoran her şeyi bırak diyeceğiz. Seni yoran her şeyi bırak. O zaman intihar edelim. Yok, videoyu bitirelim. Bu haftalık kalın sağlıcakla haftaya seni yoran her şeyi bırak isimli kişisel gelişim kitabına başlayacağız inşallah. İnşallah. Şimdilik kalın sağlıcakla.